Arkadaşlar <gülüyor> binadan silah çıkmadı ya. AVM çıktı sonra bir tane. Bafi Hadi görüşürüz fazla geze gelmeyin boşmeyeyim diye de Vay ya 360 362 ya Hadi gör şöyle güzel oynadın güzel başladık güzel bitirelim Sinan Carlos H8'in mal isimlesi. kim atto bombayı ya kim kim kim kim şimdi silah tabii ki de m24 alan nerede alan bizde bulamadık orası kötü vay vay vay ses kasıyor adam ya Bedel ses kasıyor ses vermeyin Robots sıkacak. Köprüye doğru gidelim. Köprün büyük ihtimal var ama büyük ihtimal gelen olacak. Çünkü karşı patlayan oldu. sen bakana kadar skobu açana kadar maç bitti maç maç hadi güle güle güle güle güle güle, güle. Gürü, güle, güle, güle. aldık yani şimdii çift sayıları çıkardık bu güzel oldu bizim için doktorım hareket olan direkt sınna kurşuna gitmedim şu anda geleceğim geleceğim Alan nerede? Sol tarafa attı. Bir hırkız kilimizi çaldı. Üç kişiye düştük. Önümdeki üç. Üçüye çıkayım diyecektim. Son iki kişi kaldı. O da sağ ileride sıkıyordu birisini. Bir kilo aldı o taraftan tahmin edince oradadır neredesin neredesin yeri yatalım direkt başka bir taraftan yemeyelim şimdi gördüğüm gibi güzel bir vuruş zülfikar güzel maçtı bir daha ederim ya kendimize gelelim